Merhaba sevgili canlar dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta inşaatçıların reddettiği taş adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah kendi hakkında anlatıyor. İnşaatçıların reddettiği taş işte tam o taş mihenk taşı oldu diyor. Ben de bu sözlerden ilham alıp deyiş yazdım. İsa onların gözlerinin içine bakarak dedi ki o zaman Zebur'un şu ayetinin manası nedir? O taş ki inşaatçılar burun kıvırıp ıskartaya çıkardı. İşte tam o taş mihenk taşı oldu. Kim ki o taşa ayağa takılıp düşerse paralenecek. Taş da kimin üzerine düşerse ezip geçecek. Evet ve de işte şu Zebur ayetinden esinlendim. Ne diyor? O taş ki inşaatçılar burun kıvırıp ıskartaya çıkardı. İşte tam o taş bir henk taşı oldu. Yani şu şeriat hocaları ve başlıca imamlar İsa'yı reddettiler. Ama İsa tam bir henk taşı, tam köşe taşı, tam ana kaya oldu. Evet, paylaşayım mı? İzninizde değişik bir paylaşayım. İnca atıcıların taş, binanın temel taşı oldu canlar. İnca atıcıların. kartı taş, binanın mihenk taşı oldu canlar. Hatta ıskart ayacık artı taş, binanın mihenk taşı oldu canlar. attılar Burun kıvırıp kenara ittiler Beyneyip bir kenara attılar Taşı Oldu Canlar Hep Kusur Buldular Hep reddettiler. Ettiler Binanın Köşe Taşı Oldu Canlar Yapı taşı yerde kalmazmış derler Halbuki İsa'yı taşlarlar yerler Yapı taşı yerde kalmazmış derler Halbuki İsa'yı taşlarlar yerler İnkıra iftira herdem ederler. Binanın yapı taşı oldu canlar. İnkıra iftira herdem ederler. Binanın yapı taşı. Oldu canlar Oysa ona göre her şey Her şey onda büyür onda küçülür. Oysa ona göre her şey ölçülür. Her şey onda büyür onda küçülür. Her şeyin kilometre taşı budur. Thank you Kervanın İsa'ya gelin buyurun Ev yaparken salam yapın oturun Kervanın İsa'ya gelin buyurun Ev yaparken salam yapın oturun hayya da Evet, İsa ruhula inşaatçıların reddettiği taş idi. Burun kıvırıp ıskartaya çıkardılar. Halbuki binanın yapının temel taşı mihenk taşı, ana kayası oldu. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleye verin, abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşçakalın.